Sevgili kardeşlerim hepinize merhaba. Açık Öğretim Fakültesi İlahiyat Bölümü Ön Lisans Arapça 1 dersi 2017-2018 yılı final dönemi sınav final dönem sınav sorularına yani Arapça sorularını çözerek sizleri sınava daha hazırlıklı hale getirmeyi amaçlıyoruz. Birinci soru sorudaki Yapı arızası nedeniyle iptal edilmiştir. O dönemde ikinci sorudan başlıyoruz. Meselul khair ifadesinin en uygun karşılığı aşağıdakilerden ne hangisidir? Meselul khair diyen birine arkadaşlar leilatun saire demek uygun olmaz. Sabah nur zaten nurlu sabahlar olmaz. Meselul nur dememiz lazım. Yani hayırlı akşamlar, nurlu akşamlar, nurlu geceler diyoruz. E sabahul hayır zaten hayırlı sab mesela sabahul hayır, hayırlı sabahlar tusbi'u'la hayır, sabaha hayırla çıkarsınız. Halbuki bu uyumak üzere olan birine söylenecek bir sözdür. E sabahul hayır, sabahul nur diyen birine söylenir. Mesela o nur diyoruz yani nurlu geceler olsun, geceniz aydınlık olsun Üçüncü soru aşağıdaki sülasi fiillerden hangisi sahih bir fiil değildir? Yani sahih fiil ne demek? Kök harflerinde şedde pardon kök harflerinde elif, vav, ye dediğimiz illet harfi bulunmayan fiillere biz ne diyoruz? İllet bulunan fiillere illetli fiil diyoruz. Bulunmayan fiillere ne diyor sevgili arkadaşlar? Salim fiil diyoruz. Bakın derese ders yaptı, çalıştı. Bu salim. Sahih. şeribe yine illet harfi yok. Sahih fiil. oturdu. Bu şeribe içti. Celese oturdu. Ee, vecede arkadaşlar birinci harfi illetli bakın. Vardır. Dolayısıyla ne diyoruz? Doğru cevabımız bu. Ketebe de yazdı. O da sahih fiil zaten. Dördüncü sorumuza bakıyoruz. Meze fealte fil utlatih. Mesela tatilde ne yaptın sorusuna ne cevap verebiliriz? Mesela fehimtu derse dersi anladım. Bakın en uygun cevap. Hepsi uygun olabilir de en uygun derse çünkü tatilde zaten ders anlamanı anlamı yok. ile kariyeti Doğru cevap sevgili arkadaşlar budur. Ekeltu hubzan ekmek yedim. Ee gaseltu yedei ellerimi yıkadım. Çerib <gülüyor> haliben süt içtim. Ama doğrusu nedir? Zehebtu ila kariyeti fil otlatin. Tatilde köyme gittim. Fakir nereye geldi? Maldiv adalarına gidecek hali yok herhalde. El masrifu be'idun nokta nokta anil beyti. Arkadaşlar bu karibun kelimesi yakın, be'idun uzak. Karibun kelimesi min ile kullanılır, be'idun kelimesi de an ile kullanılır. Bunu hiç unutmayacaksınız. Bakın ba'idun an min. O zaman el-masrifu banka ba'idun an beyti eve uzaktır diyoruz. Ba'idun an beyti Yani eve uzak, evden uzak. Ama bunu ezberleyin sevgili arkadaşlar. El-masrifu ba'idun an el min. El-mescidu ba'idun an el medreseti mescid Okula uzaktır. El mescid-i kar-i el medreseti mescid okula yakındır. Evet. Aşağıdakilerden hangisi uzak için kullanılan işaret sıfatlarından biridir? Uzak, şu ya da o. Yani bu, şu, o. O, he teni bu ikisi, bu iki bayan diyoruz. Heze bu erkek, Herzi bu bayan. He bu iki erkek. Dolayısıyla ne kaldı sevgili arkadaşlar? zelike şu demektir. Şu erkek. Evet. Araftu he evlade. Cümlesine altı çizili sözcüğün irabı ile ilgili. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Araftu ben tanıdım. Kimi tanıdın? He evlade. Bu çocukları tanıdım. Dolayısıyla nedir arkadaşlar? Bu ne olabilir? Mef'ulun bi. Mansup. Değil mi? Ee, nasıl mansup? mansub ismi işaretler tabii mebni olduğu için bakın e, ne deriz mahallen mansub bakın bu bir kere müşarun olduğu için mefhul nasb alameti sonraki kesredir doğru değil işaret sıfatı mecrur cer alameti sonundaki kesredir değil çünkü mefoller mansub olur ifaı zaten değil araftu buradaki t Mef'ul oluyor sevgili arkadaşlar. mahalle masup. Neden mahalle masup? işaret sıfatı olduğu için. Mebni de onun için. Mebniler mahallen irab olur. Bunu hiç unutmuyorsunuz. Mebniler ne olur? Mahallen. Çünkü sondaki hareketleri değişmez. Sekizinci soru. Es-Süel-i Sehbi'n et cümlesi deki boşluğu en uygun bakın yine en uygun şekilde tamamlayan e, işaret sıfatı aşağıdakilerden hangisidir? Bak. O iki öğrenci olduğu için müzekker olacak sevgili hanımlar beyler. Hazihi He, bu bayan oğlu. Tarani işte cevabımız budur. Reani talibanı müştehidani diyeceğiz. Bu iki erkek öğrenci çalışkandır. Hazaini mansup Olduğu için olmaz. Ehteni iki kız çocuğunu işaret ediyor. Hz'de bir erkek çocuğu. Dolayısıyla doğru cevabımız sevgili arkadaşlar. Heveni, ettalibeni muştehideni. Bu iki erkek öğrenci çalışkandır. Üniversitenin fakültesinin dekanı. Bak zincirleme isim tamlaması. Dekanı fakültenin üniversiteni diyeceğiz. Bak dikkat edin. dekan fakültenin üniversitenin. Dekanı. O zaman Amidu külliyetil cami'ati amid külliyetil cami'ati ee, zincirleme isim tamlamasında arkadaşlar en son muzaffun ileyh elif lamda kısa alır. Bakın e, doğru cevabımız bak amidü külliyetil cami'ati bu muzafların başına hiçbir zaman elif lamda almaz muzaf ül hiçbir zaman ten, muzaf temin almaz. Bakın burada temin almış. El-Amid Muzaf'ın başında eliflam takısı almaz. Ee, burada da Amid-u külliyeti son muzaf-ül-Leyh mutlaka eliflam takılı olacak. O zaman sevgili arkadaşlar cevabımız A'dır. 10. soru aşağıdaki hangisi isim tamlamasıdır? İsim el fil-Kurfeti masa odanın içindedir. Bakın bu bir cümle. el galiyeti pahalı araba. Bu bir sıfat tamlaması. Nasıl araba? Pahalı araba. recul -il ilmi ilim adamı. İşte bu bir arkadaşlar isim tamlamasıdır. el beytü ev uzaktır bir isim cümlesi. el kitâb ül sıfat tamlaması. Yeni kitap. Yeni kitap. Bakın. İki isim cümlesi. Bir ve bu isim cümlesi السياره الغاليه الكتاب الجديد صفات tamlaması isim tamlaması da bu arkadaşlar. Rajulul ilmi bilim adamı. 11. soru Müdürul medreseti nokta nokta onu küçültelim arkadaşlar. Evet, muallimul medreseti muallimul medreseti Okulun erkek öğretmenleri ne yapmışlar arkadaşlar? Şöyle bitelim biraz. Muallimul medreseti okulun erkek öğretmenleri dolayısıyla ne olacak? Zehebe veheba vehebu çünkü fiil failden sonra geldiğinde ne yapıyordu? Failini hem sayı hem cinsiyet bakımından uyardı. Zehebe olmaz zaten. Zehebet bayanlar için. Zeheb ne bayanlar için? Zehebete bayanlar için mi? Halbuki burada cem Müzekker Salim. cem Müzekker Salimler muzaf olduklarında ne yapıyor? Sonundaki nun düşüyor arkadaşlar. Muzaflarda nasıl bir değişiklik oluyor? Eğer tenvin varsa tenvin düşer. Elif, vaviye'den sonra nun varsa nun atılır. Bunu hiç unutmayın. Evet. Yeni bir arabaya bindim cümlesinin Arapça doğru tercümesi aşağıdaki hangisidir? Bakın yeni bir arabaya bindim. Rekip tül el cedîdeti yeni arabaya bindim. Halbuki bir araba olacak. Yeni bir araba. Bu yeni arabaya bindim. Rekip tül el cedîdeti yeni arabaya bindim. Bu da bir lafı yok burada. Rekip tül seyyâretel cedîdeten e, işte burada bir yanlışlık var. Yani D şıkkında cedideten seyyareten bindim yeni araba olmaz. cedideten cedideten cedid -e doğru cevabımız bu. Yeni bir arabaya bindim. Aşağıdaki cümlelerden hangisine sıfır tamlaması bulunmaktadır? Bakın Bebul beyti meftuhun evin kapısı açıktır. Bu bir isim cümlesi. Ümmü an çocuğun Kız çocuğunun annesi, zehbet ile suhuyup çarşıya gitti. Burada bir şey yok. Yine isim cümlesi. Ezel beytül cedidü lene bu yeni ev bizimdir. Bize aittir. Sevgili arkadaşlar cevabımızı yakaladık. Evet. Miftahu Babil beyti mefhudun evin kapısının anahtarı kaybolmuştur diyor. Kayıptır. Enefi matbakil beyti ben evin mutfağındayım. Bizim sorumuzun cevabı nedir? Tezel beytül bu yeni ev bizimdir. Bize ait. 14. Ee, sıfat damlamasıyla ilgili aşağıdaki ifadeler hangisi yanlıştır? Bakın sıfat damlaması. Sıfat nitelediği sözcükten genellikle önce gelir yanlış. Genellikle sonra gelir diyeceğiz. Değil mi? Genellikle ne yapar? Sonra gelir. Bu zaten otomatikmen işaretliyoruz. Aşağıdaki cümleler hangisine fiil emri hazır formundadır? Bak efemu anlıyorum. El cevabe cevabı anlıyorum. Ektubu risalete mektubu yazıyorum. Ecil-i safi sınıfta oturuyorum. Eftahul bebe kapıyı açıyorum. Üktub derse dersi yaz. Bak üktub derse. Çünkü fiilin son harfi sürekli arkadaşlar meczumdur. Elif vaviyeyden sonra nun varsa nun düşer. İllet harfi varsa da illet harfi cezm işareti olarak atılır. 16. soruda mazi fiilin başına gelerek fiilin anlamını olumsuza çeviren edat aşağıdakilerden hangisidir? Bakın mazi fiilin başına gelerek fiilin anlamını olumsuza çeviren edat aşağıdaki hangisidir? 16. arkadaşlar La en nahiye bu nehyeden la fiilin başına gelir. La anafiye fi ile muzarim başına gelir. Lem cezme dağıtır zaten fiili ile başına gelir. La emir fi ile başına gelir. Öyle ma fiye ne fi den ma. Al-Balatul yenjehne fi durosihin ne olmaz arkadaşlar. Tekrar bu kuralı unutmuyorsunuz. Eğer isim başta ise isim başta ise ne olur? Fi sürekli sevgili arkadaşlar uyar, failine uyar. Hem cinsiyet hem sayı bakımlı. Bak, durusihe kız öğrenci, biri kız öğrenci. Durusihime iki kız öğrenci. Durusihim erkekler. ne işte o cevabımız budur. Arkadaşlar, 17. sorumuzun cevabı neymiş? Durusihi o erkek çocuğun derse Halbuki burada elbenayetü var. Sevgili arkadaşlar. Dikkat. 18. Aşağıdakiler hangisi mansup, munfasıl zamirlerden birisidir? Mansup, munfasıl. Arkadaşlar entim merfum. Nahnu merfum. hum merfum, ene merfum. Öylesi iyâhu nedir? Doğru cevabımız o. İyyehüm. Çünkü bunlar hepsi merfudur bak. Ente, enti, huve, huve, huve, hüme, hüm hiya huma hunna anti antuma antum anti antuma antunna ana nedir merfu munfasıl. iyyu 19. sorumuz içmesinler Fiil Arapça karşı aşağıdakiler hangisidir? la yeshrabu nedir? içmesinler bak ne içiyorlar la yeshrabu içmesinler. Buna işaret koyalım. la ne? sizler içmeyiniz bayanlara diyoruz. La yeşrebeni o iki kişi içmesin. La teşrebi karşımızdaki kıza diyor içme. La yeşre bu ne? Zaten bu yanlış. Öyle bir şey olmalı. Peki 20. sorumuz sevgili arkadaşlar. Mâze tümârisu <gülüyor> fî enver riyadatî. Spor dallarından ha ne yaparsın? Yani hangi spor yaparsın? Mâze tümârisu ne yaparsın? bin enve'i riyadatî spor çeşitlerinden ne yaparsın? Hangisini yaparsın? En uygun yine. Bakın, ezebüylel akdemi ak, Ayaklarında yürürüm. Adhaku kefiren çok gülerim. Ene elabu mea ahi. Ben erkek kardeşimle oynarım. ile suqi çarşıya giderim. Doğru cevabımız, ene elabu kuretel kademi. Ene elabu kuretel kademi. Ben futbol oynarım. Yani spor dallarından neyi tercih ediyorum? Futbolu. Sevgili arkadaşlar bugün daha sonraki videolarda buluşmak üzere hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sağlıcakla kalın, başarılı olun.